Merhabalar, 11 Haziran 2022 tarihinde Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı gelişecek. Bu videoda bu üçgen açının detaylarını aktarıyor olacağım. Aynı zamanda burçlara ilişkin çok kısa yorumlarımı da paylaşacağım arkadaşlar. Evet biliyorsunuz Haziran başlangıcında Merkür retrosu tamamlandı ve 3 Haziran tarihiyle Merkür tekrar düz seyrine başladı. Çok kritik bir yeni ay sürecinden geçtik. 30 Mayıs tarihinde oldukça etkili bir yeni aydı çünkü Kraliyet Yıldızı Aldebera'nın etkisiyle beraber çok daha sert bazen de çok keskin sonuçlar doğurdu. 5 Haziran tarihinde ise Satürn retrosu başladı. Buna ilişkin de bir video paylaşmıştım sizlerle. Biliyorsunuz. 11 Haziran'da ise 28 derece boğa burcunda ve 28 derece oğlak burcunda Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşacak. Evet burada özellikle biliyorsunuz Plüto uzun zamandır oğlak burcunda ve retro hareketine devam etmekte. Artık yavaş yavaş kova burcu seyrini hissettirmeye başlayacağı bir süreçte. Tabii bunu hissettirmeden hemen önce güzel destekleri ve etkileşimleri de olacak. Özellikle Merkür'ün boğa burcunda ilerleyişi. Merkür'ün boğa burcunda ilerlediği bu süreçte emniyet arayışımızın arttığı sağlam kararlar almak istediğimiz Maddi konular ile ilgili gündemlerin çok fazla yer teşkil etmesi, parasal durumlar ve ekonomi ile alakalı önemli gündemler yaşadık Mayıs ayı itibariyle. Şimdi ise Merkür yavaş yavaş ikizler burcu geçişine hazırlık yaparken Plüto ile çok güzel bir görünüm yapacak. Bu görü görünümde özellikle önemli kararlar, önemli gündemler, keskin süreçler söz konusu olabilir. Biliyorsunuz Merkür yakın çevre ilişkilerimizi, iletişim şeklimizi, zihnimizin düşünme kapasitesini ve potansiyelini aynı zamanda zihnimizin ne ile meşgul ettiğimizi ifade eder. Plüto ise hayatımızda dönüşüm, değişim, reform getiren bir gezegendir. Merkür ve Plüto arasındaki bu etkileşime esasına baktığımız zaman Haziran ayının bugünlerinde çok önemli kararlar alma ihtimalimiz var. Güçlü kararlar, güçlü cümleler, güçlü söylemler ön planda olacaktır. Kararlarımızın arkasında duracağımız, gücümüzü göstermekten çekinmeyeceğimiz, belki çok anlamlı, çok önemli ve anlamlı tabii ki anlaşmalar ve görüşmeler ile e, ilerleyeceğimiz bir süreç yani bu dönemde atacağımız imzalar, yapacağımız anlaşmalar çok etkili olabilir. Zira zaten Merkür Retros'ta da bitmiş olacak. Aynı zamanda e, derece bazında değerlendirdiğimiz zaman ise bir durumun sonlanması, bir konunun kapanması, bir gündemin artık son bulmasıyla alakalı konularda yine süreçte etkili olacaktır. Bu görünümün aynı zamanda Balık burcundaki Neptün'le de çok güzel bir etkileşimi var. 60 er derecelik açı yapıyor Neptün hem Plüto'ya hem de Merkür'e. Bu da özellikle hayallerimizi gerçekleştirmek için ideallerimizin önündeki engelleri kaldırıp destekleri görebilmemiz için bize fırsatlar sağlayacaktır. Özellikle retropülüto bu konuda güç arıyorsak güç sağlayacaktır veya güçlü kimselerin yanımızda olacağı, aynı zamanda hayal dünyamız ve ideallerimizle ilişkili konularda güzel gelişmelerin bizle beraber olacağını ifade eden bir gezegen olacaktır. Evet e, bu etkileşimler Satürn retroyken ve Merkür Retrosu henüz bitmişken meydana geliyor. Aynı zamanda Mars ve Jüpiter'in Koç burcunda ilerleyişi de e, cesur adımlarımız ve girişimlerimiz namına bizleri destekliyor olacak arkadaşlar. Bu görünümde özellikle biraz sonra burç bazında değerlendirme de yapacağım ama e, bilhassa e, önemli anlaşmalar, görüşmeler, verilecek taahhütler ve sözler noktasında bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. Çok önemli haberler alabilirsiniz. Önemli kimselerle görüşebilirsiniz. Geçmişten gelmiş hak edişlerinizi almaya başlayacağınız haberleri alabileceğiniz, belki evrakları alabileceğiniz, belgeleri alabileceğiniz bir süreçte yine bu dönemde etkili olacaktır. Evet, kısaca bugün bu şekildeydi. Şimdi bakalım burçları neler bekliyor olacak bu süreç itibariyle. Merhaba sevgili koçlar. merkür Plüto etkileşimini ikinci ev ve onuncu evde yaşayacaksınız. Özellikle kariyer hayatınız kariyer hayatınızda edinmiş olduğunuz değer ve maddi konular ön planda olacaktır. Yeni bir iş görüşmesi yapmayı düşünüyorsanız, geçmişte kaybettiğiniz bir maddi olanak veya fırsat varsa bunları değerlendirebilmek adına bir takım imkanlar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda önemli harcamalar yapabileceğiniz gibi maddi durumunuzu dengelemek, kendi değerinizde özellikle bilhassa kariyer anlamındaki değerinizi ortaya çıkarmak adına bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Yeni bir iş görüşmesi için oldukça uygundur. Parasal anlaşmalar, zam, terfi gibi haberler adına da beklenmedik gelişmeler yaşatabilir gibi gözüküyor açıkçası. Umarım keyifli gündemler olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları merkür plüto etkileşimini birinci ev aynı zamanda dokuzuncu evde yaşayacaksınız. Bu özellikle vizyon değişimi ve yeni kararlar noktasında etkili olacak gibi gözüküyor. Burada hayatınızın vizyonunun değiştiği, çok önemli sağlam kararlar aldığınız, belki gidişatın yönünü ve rotasını değiştirdiğiniz gündemler söz konusu olabilir. Özellikle hayallerinize giden yolda gerekli görüşmeleri yapacak, gerekli sözleri ve taahhütleri verecek aynı zamanda bu noktada keskin ve net olacaksınız yani kararlarınızın bir şekilde arkasında duracaksınız gibi gözüküyor sevgili boğalar. Şans sizinle bakalım neler olacak. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları Merkür Pürito etkileşimini 12. ve 8. evde yaşayacaksınız. Ruhsal anlamda büyük bir aydınlanma ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda maddi anlamdaki kayıplarınızı telafi etmek adına... Hiç ummadığınız yerlerden bir takım haberler alabilirsiniz gibi gözüküyor. Borçlarınız varsa borçlarınızı ödemek için e, bununla beraber e, ameliyat, operasyon, biraz izole e, olmanız gereken durumlarla rentil olarak da güzel ve destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir gündem olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili Yengeç burçları Merkür Plüto etkileşimini e, 7. ev ve 11. evde yaşayacaksınız. Burada özellikle iş ortaklıkları, evlilik, evliliğin gidişatıyla alakalı konularda önemli kararlar olabilir. Birçoğunuz belki ciddi birlikteliklere, ortaklıklara, anlaşmalara, sözleşmelere imza atabileceğiniz gibi özellikle sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla alakalı ortaklık gündemleri de söz konusu olabilir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek adına partnerinizden veya eşinizden destek görebilirsiniz. Yine bu süreçte sevgili yengeç burçları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili Aslanlar Merkür Plüto etkileşimi 7 ev ve aynı zamanda 10 ev hattınızda Pardon çok özür diliyorum <gülüyor> 10. Ev ve aynı zamanda altı ev hattınızda meydana gelecek Bu da iş hayatınız kariyeriniz düzeniniz rutinleriniz çalışma planınız programınızla alakalı gündemleri tetikleyecektir burada özellikle yeni bir iş başvurusunda bulunmak işle alakalı değişimler yapmak Bununla alakalı görüşmeler ve anlaşmaları sağlamak adına önemli süreçler var. Belki mevcut işlerinizdeki pozisyonunuz değişebilir. Düzeninizi değiştirmek adına birçoğunuz işi bırakabilir veya sektör değiştirebilirsiniz. Yine evlilikle alakalı düzen değişimleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Sevgili aslanlar görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili bacak burçları Merkür Pürütö etkileşimi haritanızda Dokuzuncu ev ve beşinci evde etkili olacak. Burada özellikle çıkacağınız seyahatler, yapacağınız görüşmeler, sosyal medyadan başlayabilecek aşk ve ilişkiler konuları gündeme gelebileceği gibi yeni bir eğitim, yeni bir ilgi alanı, belki bir hobinizi hayata geçirmek adına da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu noktada sizi heyecanlandıran gelişmelerin peşinden koşacağınız, yeni yollar arayışı içerisinde olacağınız bir süreç var. Birçoğunuz için seyahat, hukuksal gündemler veya yurtdışı meseleleri de söz konusu olabilir. Sevgili teraziler, Merkür, Plüto etkileşimi... 4. evinizde ve aynı zamanda 8. evinizde etkili olacak. Burada e, özellikle e, ev almak, yatırım yapmak, gayrimenkul, miras konuları alacak verecek davaları adına çok şanslı olacağınız bir süreç. Aynı zamanda e, yatırımlarınızla alakalı destekleniyorsunuz. Eşinizin maddi durumu veya ortağınızdan gelebilecek kazançlar e, yatırıma dönüşebilir. Ailenizde daha huzurlu, daha keyifli vakit geçirebileceğiniz bir süreç olabileceği gibi birçoğunuz için ev almak, taşınmak, yer değiştirmek gibi gündemlerde söz konusu. Ruhsal anlamda kendinizi daha konforda ve emniyette hissedeceğiniz bir süreç başlıyor sizin için sevgili Terazi burçları. Sevgili akrepler, merkür pürütü etkileşimi 3. ve 7. evde etkili olacak. Burada özellikle evlilik hayatınız mercek altında ve bu noktada belki mevcut evinizde problemler yaşıyorsanız bunları çözmek adına güçlü dönüşümler, güçlü iletişimler kurabilirsiniz. Aynı zamanda ortaklıklar adına da çok şanslı olacağınız, yeni ortaklık anlaşmaları adına da destekleneceğiniz bir süreç olacaktır sevgili akrep burçları. Bir dönüşüm var. Bir teklif var, bir haber var sizin hayatınızda bu haberin ortağınız veya eşinizin de etkisiyle geleceğini söyleyebilirim. Sevgili yay burçları, Merkür Plüto etkileşimi haritanızın 2. evi ve aynı zamanda 6. evinde etkili olacak. Bu da iş hayatınız, sektörünüz, sektörden elde etmiş olduğunuz kazançlarla ilişkili olarak şanslar getirecektir. Belki mevcut işlerinizde daha üst düzey bir pozisyona veya daha iyi maaş alabileceğiniz bir pozisyona ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda bu noktada kendi değerinizi ortaya çıkarmak adına iş yerindeki pozisyonunuzu belli edebilirsiniz. Yerinizi belli edebilirsiniz. Kazançlarınızı artırmak adına belki birçoğunuz ek bir iş imkanını kovalamaya, yakalamaya başlayabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili Olak Burçları, Merkür Plüto etkileşimi birinci eviniz aynı zamanda beşinci evinizi tetikliyor olacak. Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Kararlarınızın arkasındasınız ve sizi heyecanlandıracak. Güzel haberler alabilirsiniz. Birçoğunuz için Bu bir çocuk haberi olabilir. Çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Veyahut yalnız olan oğlak Burçları için çok keyifli, çok güçlü etkili aşklardan söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bir hobinizi veya bir yeteneğinizi ön plana çıkarmak adına da fırsatlar sizinle beraber olacaktır sevgili oğlaklar Şans faktörü yanınızda. Ee, ve bu süreçte sizin kararlılığınız aslında en büyük nimet olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kova burçları, Merkür-Plüto etkileşimi 12. eviniz ve 4. evinizde etkili olacak. İçsel bir yenilenme, içsel bir dönüşüm süreci aslında etkili gibi gözüküyor. Kendinizi küllerinizden yeniden doğurduğunuz. Aslında bu dünyada yeniden köklenmeye başlayacağınız bir gündem var sanki. Ee, burada bilhassa Yatırımlarınızla alakalı destekleniyorsunuz, içsel huzurunuzun ve konforunuzun ortaya çıktığı bir süreç etkili, sevgili kova burçlarım. Sevgili balıklar, Merkür Pürüt etkileşimi 11. ev aynı zamanda 3. evinizde etkili olacak. Burada kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli kararlar ve haberler söz konusu olabilir. E, hayallerinizi gerçekleştirmek adına özellikle dostlarınızdan ve yakın çevrenizden ciddi anlamda destek göreceğiniz bir süreç. E, bu noktada kariyer gelirlerinizi artırmak adına yeni görüşmeler ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Şartlarınızı daha iyileştirebilir, önünüzü görmek isteyebilirsiniz gibi gözüküyor. E, umarım güzellikler sizi bulur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu etkileşim bizleri oldukça destekleyecek. Her birimiz umarım farklı farklı alanlarda güzellikler ile karşı karşıya kalırız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusatsöylojye hesabı veya opikusatsöylojye.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.